size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 Bu tersliklerde kadın olan taraf haklı olacak, erkek olan taraf zarar görecek. O yüzden kadınların söylediğini bu dönem önem verirseniz paranız, malınız, yatırımınız zarar görmeyecek diyorum. Buna ihmal etmeyin. Ailenize ait toprak ya da araziyi bu sene yatırıma çevirmek isteyen, toprağa gıda bir şey ekmek isteyen değerli terazi burçları bunu gözünüz kapalı hemen yapın. Yapacağınız yatırım, toprak, arazi, ekin, buğday, ne bileyim nohut ne yapacaksanız yapın